Şunu söylemek istiyorum size. Buyurun. Bir anne olarak. Öncelikle her ne konu olursa olsun saçma ya da değil bize göre dinlemek durumundayız onu anladım. Peki biz onlara yol göster yani şöyle bizi ben şöyle şundan yanayım toparlıyorum. Eleştirecek vaziyete gelmeden yani bizi eleştirecek vaziyete gelmeden arkadaş gibi olmalı mıyız? Yani bizim tutumumuz nasıl olmalı? Kız ya da erkek çocuk fark etmez. Ben genel bir kitle olduğu için bunu size soruyorum. Gerçekten çocukla arkadaş gibi mi olunmalı? Ya da yönetmeden yönlendirilmeli mi? Ben şunu söylüyorum. Mutlu bir çocuk yani anne ve babasını seven çocuk kolay kolay kendine ve çevresine zarar vermez diye düşünüyorum. Acaba bu tezim benim doğru mu? Size katılıyorum hocam bu tezinizde. Aslında bu soruda cevap da içinde. Hı hı. Şöyle bana çok da sorarlar terapilerinde anne babalar çocuğumla arkadaş gibi olmalı mıyım? Evet. Ben de onlara derim ki çocuğunuzla arkadaş gibi olmayın çünkü o sizin çocuğunuz. Evet. Arkadaşınız arkadaşınız çocuğunuz çocuğunuz. Hı hı. Aynı şekilde çocuk açısından baktığımızda okulda bir arkadaşları var, var. dışarıda var. var. Evet. Değil mi? Anne babalık rolüne ihtiyaç duyuyor çocuk evet. arkadaşa değil. Ne demek çocukla anne baba rolü, sağlıklı bir anne baba rolü göstermek ve bunun içinden sağlıklı bir iletişim yakalamak? Çocuk dış dünyayı her türlü e, alanıyla anne babandan öğreniyor. Adeta onların ayak izini takip ediyor. Hı hı. Annenin ya da babanın nesne ile ilişkisi yani bardakla olan ilişkisini bile çocuk gözlemleyerek öğreniyor. Basit bir mantıkla anlatalım. Bunu deneysel olarak da yapabilirsiniz. Bir eve pet bardak koyun. Aile sürekli bütün sıvı içeceklerini o pet bardakla içsin ve sonra çöpe atsın. Çocuğun bardakla ilişkisi o olacaktır. Hmm. Dışarı çıktığında ya da yetişkinlik hayatında emin olun şu bardağı adapte olmakta zorlayacaktır ya da yadırgacaktır. Kotlarında böyle nesneyle böyle bir ilişkiyi öğrenmiş. Bu en basit anlatımı. Bunun dışına çıktığımızda insan ilişkileri, nesneyle ilişki, hayatla ilişki, ölümle ilişki, Varoluşun her alanıyla ilişkiyi çocuk ilk kazanımlarını anne babadan gözlemleyerek öğreniyor. Hatta anne babanın arasındaki ilişkiden insan ilişkilerini öğreniyor. Erkekse kadın ilişkisini, kadınsa erkek ilişkisini yine bu şekilde öğreniyor. Yani diyorsunuz ki ben size katılıyorum çocukla arkadaş gibi çünkü onun bir sürü arkadaşı var. Ama her nerede olursa olsun nasıl bir şeyde okul hayatı, iş hayatı neyse çocuk için, ee, sürekli onu koruyacak, kollayacak, güven duyabileceği bir aile olmalıyız değil mi? Kesinlikle. Güvenli bir liman olmalı. Evet, Ama sığınabileceği. Sığınabileceği. Ancak limanın şöyle bir özelliği vardır hocam, limana sığınan gemi öncesinde bir fırtınaya kapılmıştır, evet. denize çıkmıştır. Çocuğu sürekli limanda da tutmayacaksınız. Arada fırtınalarla bir boğuşacak Tabii. çünkü yaşam anne babanın sunduğu konforlu bir ortam gibi değil. değil evet. İleride yetişkinlik hayatında, evet. İlerde yetişkinlik hayatında meslek edinecek, para kazanması gerekecek, faturaları olacak, değil mi? Hayatın gerçekleri olacak. Korunaklı dünyasında büyüyen çocuk, emin olun yetişkinlik hayatında evet. sıkıntı yaşıyor. İzin verin, fırtınalara bir o gemi çıksın. Kesin. Tabii ki de alabora olmasına izin vermeyeceksiniz. Bunun için önlemler alacaksınız. Ama gemi bir yalpalasın, çocuğun bir midesi bulansın. Bir havuza atın tabii diyorsunuz. De. Atın, Kesin. zaten biz onu oradan evet. çekeceğiz, kurtaracağız. Evet. Ama o havuzda da o çocuk Olacak. olsun. Olacak. Harikasın yani el bebek, gül bebek bir çocuk yetiştirilirse emin olun sorumluluk sahibi yetişkin yetiştiremezsiniz. Size katılıyorum. Bu böyledir yani. Son olarak bizlere Buyurun. neler söylemek istersiniz? Anne babalara... Aslında anne baba ve çocuk ilişkisinde çok özet ve kilik bir kelime var o da şu. Çocuk anne babayı rol alarak yetiştiğine göre çocuğa çok bir yatırım yapmayın. Anne baba olarak kendi ilişkinize yatırım yapın. Çocuk zaten ondan etkilenecektir. <gülüyor> Vallahi güzel. Etkilenecektir. Çünkü o ayak izlerini takip ediyor. Çünkü edin. evet zaten o bizi takip ediyor. Önce biz kendimize bir yatırım evet. yapalım kendimiz, bir düzeltelim. Evet. Zaten o çocuk düzgün bir çocuk olacak. Olacaktır. Mayası doğru